Yani. Şimdi bir soru sormak daha istiyorum. Ee, siz danışman olarak üniversiteye girmiş ama kazanamamış seneye hazırlanan, üniversiteye girecek olan kişilere e, seanslarınızda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Danışman olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Ya şu anda güzel bir soru sordunuz. Ee, artık geçmişi değiştiremeyiz. Kazanamama, kazanamadığı bir, kazanamama gibi bir gerçek var. Ama önümüzdeki yıl kazanabilir. Çünkü bu yılın tecrübesi var. Sınavda nasıl stres yaptı,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 Bilişsel çarpıtmalardan dolayı kontrol sizde değil, şu boğazda kontrol bende şu anda. Ama çoğu halkta veya profesyonel yardım almayanlarda kontrol onlarda değil. Esen sen rüzgar nereye götürürsen. Yani yorgunlukta şu işi yap sonra dinlenirsin demek lazım. Üçüncüsü sıkıldım. Öğrencilerin de bu büyük sorunu, çalışanların da, aşık maşıkların da bu büyük bir sorun. Evet. <gülüyor>